Penceremden yeni yeni bir ay doğuyor Sanki geçmişten yeni bir sen doğuyor Karanlıksın, inceciksin, hayalperest ve öfkeli bir tesadüf Olacak Biraz gerçek Biraz yalan Derken Bir Hayatına Seven Bir Olsun Oynaşıyla Oysa Hayali kalemiyle yalan salim olma hevesinde. Her şey bitti ve söylendi, toplantı ve gizlendi. Herkes şimdi. Daha bitkin, daha uzak Bir yerdeydi, bir tesadüf Olacak, biraz gerçek, biraz yalan Derken bir girer Hayatına sever Olsun Oynaşıyla oysa kendi hayali kalemiyle yalaz Ali olma hevesinde her şey bitti.